Bugün hocamızla e, anlaşmamızı imza altına alacağız. Böyle dört hafta kendi imkanlarımızla çeşitli hocalarla görüşerek sahaya çıktık. İşte beraberlik aldık mağlubu ama çeşitli hocalarla da konuşarak bu süre zarfında e, gönlümüze çok yatan Dalcı Hocam'la anlaşmaya karar verdik. Ve şimdi imza altına alacağız. Altı ay başına sonrasında hocamla beraber alacağız. Hocamın gelirken tek şartı vardı. Transferi açın. Ve e, ben öyle gelirim. Evet. E, Transfer açacağımızda ışıkları göründü. Allah'ın izniyle o işle halledip Gençler Birliği önümüzdeki yıllarda layık oldular, olduğu yerlere getirmeyi hocam ve yönetim olarak kararlıyız. Hatta daha da iddialıyız. İnşallah önümüzdeki senelerde e, gerçek yerimiz olan Süper Liga çıkarız. Atıyoruz. Evet, sorular varsa alalım yoksa imza temizle başlayalım önündediniz. biz e, transferi yasağının açılmasıyla ilgili. Evet. Nasıl bir eşit şey bu? Arda'dan e, son ne nedir? Allah. Arda'yla ilgili Sayın Ali Koç'la konuştuk. Ben gittim ziyaretine. Hatta o kadar nazik davrandı ki yok. E, sakat ayağıyla arabaya kadar iki kat indi. Bir arabaya geçirdi. Çok beyefendi aile görgülü bir ailenin çocuğu zaten. Ama para konuşmadık. Para... Onlar hepsi eskiden olan şeyler. Yani geçen sezon 1.3 o verdi. Ben de 2.5 istedim. Sanki ben şu anda 2.5 istiyormuşum gibi e, işte algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri tekrar yazıp yazıp duruyorlar. Hiç alakası yok. Bir kuruş para konuşmadık. Onun bana söyledi. Ben dedi e, bir paket hazırlayacağım. Bu pakette sizin transfer yasanıza büyük katkı vermeye şans Bu kadar. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. E, ondan bekliyoruz. Diğer bazı hatırlımlarımız <gülüyor> daha var. Onlardan da bekliyoruz. Ben açacağımı inanıyorum. Açacağım ya. Yani. Hatta. Yani ocaktan önce açın <gülüyor> diyorum ki e, alacağımız yeni transferlerle ön protokolü alıp onları takıma adapte edebilelim e, sezon açılmadan. Evet. Başka var mı? Ankara gücünden mi futbolcu transferleri konuşuluyor? An Ankara gücünden biz Ankara takımıyız. İki tane kardeş külübüz. Yani biz her zaman böyle tatlı atışmalar olsa bile sonunda şehrin takımıyız. Yani biz birbirimizi yardım etmek zorundayız. Şimdi hocam isterse alır, istemezse başka bir yerden alır. Hatta Ali Koç bile dedi, ben size iki tane de oyuncu verebilirim dedi. Galsay dedi ben oyuncu vereyim diye. Eyüp dedi ben oyuncu vereyim diye. Yani herkes Gençler Birliği'nin bu lükte kalmasını arzuluyor. Çünkü Gençler Birliği 100 yıllık bir kulüp. Hiç böyle kötü bir şeye karışmamış. Tertemiz tarihi ve mazisi olan ee, tabii burada İlhan abinin de kişiliği ve Türk sporuna katkısı önemli. Onların hatırası için her kulüp el birliğiyle Gençler katkı veren diyorlar şu. Başka var mı? Mustafa Hocam'dan da düşüncelerini evet. Öncelikle değerli başkanım, değerli yönetim ve değerli basın. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün burada bulunmamız sebebi belli. Bir birlikteliğe inşallah imza atacağız. Ee, geldiğimiz kulüp e, gerçekten Türk futbolunda bir kültürü olan, ülke futbolunda lo lokomotif olan bir kulüp. Anlayışı ve prensipleri belli olan bir kulüp. Dolayısıyla bunları düşündüğünde tabii ki buraya hayır demek çok e, kolay olmuyordu. Değerli başkanım ve yönetimimle yaklaşık bir haftadır istişareler halindeydik. Görüşmeler yaptık. E, arz ve taleplerimizi kendilerine ilettik. Onlar da tüm gücüyle e, bu isteklerimizi ve taleplerimizi yerine getirdi. Dolayısıyla bugün bu birlikteliğe sizin de huzurunuzda inşallah imzayla burayı pekiştireceğiz. Amacımız belli. Bulunduğumuz bu durumdan bir an önce Gençler Birliği'ni gerçekten kurtarmak. Bir projeye geldik aslında. Bu sene ve gelecek seneyle alakalı. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençler Birliği'ni bulunduğu bu durumdan kurtarmak. Gelecek de inşallah başkanımın da dediği gibi Gençler layık olduğu Süper Lig'e tekrar çıkarmak. Dolayısıyla bu anlayışla, bu hırsla, bu arzuyla şu anda karşınızdayız. İnşallah bunu hep beraber sizlerin de katkısıyla umarım bunu birlikte başararak bu mutluluğu birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim... Allah hocamla hiç onda konuşmadık yani ben hocamla daha da uzun çalışırım yani biz ben hocama çağrısın güveniyorum. Ee, hocam bize gelmedi ben hocama gittim. Estoklu. Ben gittim İstanbul'a Kendisiyle beraber oturduk uzun uzun konuştuk kafamız da ee, Şimdi hocam. Ee, çok dürüst, ahlaklı seviyeli bir insan onun için onunla çalışmaktan şahsen ben çok memnun ve gurur duyuyorum şunu ilave etmek istiyorum Yazılı çiziliyor sosyal medyada e malı satacak, parasını alıp kaçacak böyle bir durum yok mal satılır, arda da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır ben paramı alacak, alma sevdası da niye yatırayım ki? O zaman hiç yatırmazdım. Bu koltuğa da seçilmezdim. Benim mazumdan bir kere paramı kurtaracağım Bu <gülüyor> duydunuz mu? Öyle bir şey duymadınız. Söylemedim çünkü. Ha, sattırmam dedim. Ama satmadan da çözmenin şey yok. Ben hala buranın maaşlarını ödüyorum. Hala personel, futbolcu maaşları... Hiçbirini alacağı yok şu anda. E şimdi ama bunun da bir sonu var bu dipsiz kuydu ki. O bakımdan kimseye beslenmesin. İki buçuk sene ben buradayım. İki buçuk seneden sonra da gelen kura girelim. kazanırsam da devam ederim. Onu da söyleyeyim. Yani hiç böyle ocağı bırakacakmış. Yok Şubat'ta ayrılacakmış. Yok Aralık'ta gidiyormuş. Yok böyle bir şey bunu da söylemiş olayım. Geçen sene sadece siperlik açı kıldığında 6 oyuncuya burada 6,5 milyon euro verildi. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu borç benim borcum değil ya. Bu borç eski yönetimin borcu. Kurlar arttıkça borç artıyor. Kur, öde öde arkasından gelemiyoruz ya. Ödüyoruz, ödüyoruz kur artıyor, ödüyoruz, kur artıyor. O bakımdan ben buradayım abi. Size bunu söylüyorum. Gitmeyeden niyetim yok. Bu kulübü ben İlhan abiye seçildiğim gün mezar başına söz verdim. Bu kulübü eski haline getireceğim ondan sonra bırakacağım diye. Evet bu böyle. Başka soru soramam. Yoksa imzaya geçelim mi? Hocam buyurun hocam. Şurası değil mi? Makçağım. Burası. Benim başka bir yer olsan bir iki dakika hemen şey yapayım. Başkan hemen şu mikrofonları bir çok az oturdurunca ön hayırlı, hayırlı olsun aynen senin için de fulüm için de Allah mahcup etmesin çok teşekkür ederim başkan hayırlı uğurlu olsun inşallah. Peki teşekkür ederiz <gülüyor> bir sorunuz yoksa Benim ha? sorum şu. Şimdi aslında gençlik birliğinin bu haftaki ve önceki haftaki süreçlerine bakacak olursak hakem hataları da sık sık olmaya devam ediyor ve haliyle bunun birazcık daha taraftar boyutunda ağzını tutarak değil de genel ülke futbolunun ön planda olan durumundan ötürü de sormak istiyorum. Kulüplere baktığımızda tüm itiraz bulunan kulüpler, hakemlerle ilgili konuşan kulüpler, ertesi hafta bunun meyvesinde toplamaya başlıyor diye Çok Şu ama şu anda Gençler Birliği bu konularla ilgilenen bir açıklama yapıp hakem tepkisinde bulunuyor. Hayırlıca bu süreçte sanki birazcık daha gençlerde geçtiği anda Sizin ne oldu? Başka Mikrofonları koyun. Şimdi, değerli kardeşim ben Mehmet Bey söz vermeden ben kendim bir şeyle konuşuyorum. Şimdi gençler Birliği'nde bir e, geçmişten gelen bir tutunma davranış var. Fair play olsun. Şimdi hakemlerin yaptığı hataları görüyoruz. Onlar da insan. Penaltıyı 7 dakikada karar verebiliyorlar baka baka baka. Ben şahsen kulübün son maçlarda her maçta bir penaltı hakkının kendine inanıyorum. Ama bunu e, gerek federasyona ve Merkez hakem Komitesi'ne bir yazıyla bildireceğiz. Ayrıca böyle sosyal medyada söylemek falan bize pek yakışmaz. Bizim gençler bilimimizin tutumuna uygun bir davranış değil maçtan sonra bir e, kulüp basın sözcüsünü sıcağı sıcağından çıkmak için. İşte Söylerler. Arkadaşlar <gülüyor> bana e, maçtan sonra söyleyeyim dediler. O sinir ve heyecanla pek istemeyen laflar çıkar ağızdan. Onlar da bize pek yakışmaz. Mehmet bir şey eklemek istiyor musun? Biz bu konuda e, girişimleri yapıyoruz Elif Hanım. E, şöyle özellikle dört maç Denizli Adana, işte bu penaltı süreçlerinin yaşadığı maçlar, Malatı ve bu maçta olmak üzere. Bunun görüntülerini ee, ve bize uygun yazıyla zaten MHK'ye bildireceğiz. Başkanımızdan, Merkez Hakem Komitesi başkanımızı arayacak zaten. E, daha önce de MHK'deki yönetim kurulu üyesi arkadaşlar bir kere sözlükten yani, canlı olarak da konuştuk. Ama başkanımızın da dediği gibi ııı ee, bu anın stresiyle, siniriyle ağzımızdan kötü bir şeyler çıkmasını istemediğimiz için de yaptık. Evet. açıklama yapmadık. Evet. Başkanım müsaadenizle. spor Yaksın Yılmaz. Hocamıza bir sorum olacak. Tamam buyurun. Transferle alakalı konuştuk ama malum süreç ilerliyor dediğiniz ışıkta görüldü dediniz. Hocamızın projeye geldiğini ifade etmez önce. Kadro yapılanması hakkında ilgilerini hani neler hedefliyor bu konudaki görüşlerini anlatırsınızdır. Evet. Evet. E, tabii ki öncelikle. Teşekkür ederim. Öncelikle şu anda e, önümüzde altı tane maçımız var. Şu andaki mevcut kadroyla e, bütün puanlara tabii ki talibiz. E, alacağımız her puan bizim için ikinci yarıda çok büyük avantaj olacak. Bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla oyuncuları fiziksel anlamda aslında çok yeterli görüyorum. Mantel olarak e, bir çöküşte olduklarını e, hissediyorum ve tahmin ediyorum. Bunları mantel olarak e, belli bir seviyeye çıkartıp o özgüvenlerini tekrar yerine getirip e, yarışmaya e, ve yeni bir sayfayı açtığımızı net bir şekilde ifade ederek onların şu altı maçlık periyodda e, var olan maksimum e, gücümüzle e, mücadelemize devam edeceğiz. Öncelikle burayı bu şekilde açmamız gerekiyor. İkinci yarıda transfer yasağının açılmasıyla birlikte tabii ki bizim de kulüp içerisinde istişarelerimizi gerek sportif direktörümüz gerek değerli başkanımız ve yönetimimizle birlikte tabii ki belli bir planlamamız var. Bu planlama doğrultusunda istişareler yaparak doğru olması gereken ve bu kulübü kurtarması gereken hamleler neyse mutlaka hep birlikte yapacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkibiniz nasıl? Ekibinizde kimler var? tanıdığımız tanıdığınız ekiple mi devam edeceksiniz? Grup ekibiyle mi çalışacaksınız? Evet. Ben yaklaşık yedi senedir aynı ekiple beraber çalışıyorum. Iıı ee, ekibim aynı. Sadece oraya ııı e, buradan da çıkan Türk futboluna yıllarca hizmet vermiş olan Ali Eren de ekibimize katıldı. Iıı ee, onunla alakalı düşüncelerimiz zaten vardı. Ama nasip burayaymış. Onun için de ııı e, bana göre önemli ve güzel bir başlangıç oldu. Bir de e, Medet Oday hocamızı da ekibimiz içerisine aldık. Onunla da e, inşallah birlikte burada e, güzel bir çalışmaya imza atacağım diye düşünüyorum. Şurada şunu da ekleyeyim. Ee, biz geçmiş maçlarda, e, ki kadromuzda bulunan teknik direktör ve yardımcılarını kulübüden ayırmadık. Kimisinin altyapıda, kimisinin skoat ekibinde, medet hocam yerine aldı. Dolayısıyla onlar kulübün elemanlarıdır, kulübün personelidir. Kulüpte çalışma da <gülüyor>